Yengeç Burcu bu video senin için Mayıs ayında yengeç burçlarını neler bekliyor neler? Evet değerli yengeçler nasılsınız iyi misiniz? Bu ay sizlere neler bekliyor size neler anlatacağız gelin hep birlikte bakalım. Biliyorsunuz astroarif.com bizim web sitemiz ve bu web sitemizde sizler için bilgiler yer alıyor değerli arkadaşlar. Bu bilgileri şimdi sizlere e, paylaşalım. Bakalım Mayıs ayında neler yapacaksınız neler edeceksiniz. Öncelikle kanalıma beğendiğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim abone olduğunuz için. 5 Mayıs Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan. Bir ay tutulması var biliyorsunuz bu da sizin 5. evinize denk geliyor ki o da sizin aşk eviniz ve bazılarınız için de çocuklarla alakalı konular anlamına geliyor. Evet yaklaşık bir buçuk yıldır aşk, flört, yobilerinizle ilgili yapmaktan keyif aldığınız işler veya çocuklarınız ya da risk almayı sevdiğiniz borsa ve buna benzer kazançlarla ilgili konularda yaşadığınız olaylar sizi zorlayan durumlar için artık son virajı alıyorsunuz. Bu konular takip eden 6 ay boyunca daha görünür hale gelecek değerli arkadaşlar. 4-8 Mayıs tarihleri arasında 12. evinizde ilerlemekte olan Venüs 9. evdeki Satürn'e kare yapıyor olacak. Bu da sizin için içsel dünyanızı etkileyen eğitim, hukuk, adalet, basın, yayın, din, inanç ve yabancılar, uzak ülkeler, uzak seyahatlerinizle ilgili konularda içsel bir yanılgıya, hayal kırıklığına düşebileceğiniz anlamına geliyor. Bu alanlarda atacağınız adımlarda kayıplarda yaşayabilirsiniz. O yüzden verdiğiniz tarihlerde özellikle bu tür konularla daha fazla dikkat etmeniz lazım. 8 Mayıs'ta ise Venüs burcunuza geçerek sizi parlatıyor. Şansın ve fırsatlarının sizi bulduğu yaklaşık bir aylık sürece giriyorsunuz. Özellikle de ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık gibi konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve tam da sizin aradığınız konular. Diğer insanlara daha çekici, sempatik görünebilirsiniz. Estetik konuları ön plana çıkarabilir. Dış görünüşünüzle ilgili değişikliklere de gidebilirsiniz değerli arkadaşlar. 9 Mayıs tarihine geldiğimizde 11. evinizde güneş-uranüs kavuşumu var. Sosyal çevre, arkadaş gruplara, sosyal medya ve daha önce ilgilenmediğiniz bilim ve teknoloji konularında beklenmeyen sıra dışı bir kimlik sergileyebilirsiniz. Sabırsız, aceleci, isyankar ve gergin tavırlarda bugün ve artı eksi. Birkaç gün boyunca dikkat etmenizde fayda olabilir. 17 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapıyor. Yani sizin 11. evinize. 19 Mayıs'ta ise burada Boğa burcunun 28 derecesinde yeni ay meydana gelecek. Aynı gün Merkür gerilemesi bitmiş olacak fakat 12 Haziran'a kadar Merkür düz hareketine bu evde devam ediyor olacağı için sosyallik, arkadaş grupları, hayalleriniz, ideallerinizle ilgili yeni adımlar atıp yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ay dediğiniz çabuk geçiyor yengeçler biliyorsunuz işte anlatıyoruz anlatıyoruz günleri size ne kadar hızlı anlattık ama gel gör ki bazılarınız için bugünler bu kadar hızlı geçmiyor. 21 Mayıs'a geldiğimizde değerli arkadaşlar ne oluyor 21 Mayıs'ta 21 Mayıs'ta güneş ikizler burcuna geçecek 12. evinize geçtiğimiz bir yılın analizini değerlendirmesini yapmak isteyeceğiniz bir dönem. Burası kapalı, gizli kalmış konuları da temsil ettiği için Güneş burada tüm gizli kalmış mevzuları aydınlatacaktır. Aldığınız kararlar aceleye getirmemeniz sizin için yararlı olabilir. Çünkü aniden alacağınız kararlar ve duygusal tepkilerle vereceğiniz kararlar sizde bazı kayıplara yol açabilir. Harekete geçmek için Güneş'in burcunuza geçeceği dönemi beklemenizde fayda var. Yani Mayıs ayı sonuna kadar... Güneş 9. evinizde Satürn'e kare yaparak ilerleyeceği için inanç ve dinsel konularla ilgili hukuksal süreçleri, yüksek eğitimler, dava, hukuk gibi konularda bir takım zorluklar yaşayabilirsiniz. 21 Mayıs'ta yine Mars Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. 2. evinize yaklaşık 2 ay boyunca parasal harcamalara dikkat etmeniz lazım. Gösteriş yapmak isteyeceğiniz veya yaratıcılığınızı ön plana taşıyıp kullanmak isteyeceğiniz işlerle ilgili kazançlara girebilirsiniz. Bazıları için çok şanslı bir dönem olabilir bu. Ve yine e, belki borsa oynayanlar falan olabilir ya da işte bazı yatırımlar yapma durumu olabilir. Yani kısaca bazılarınız için şapkadan tavşan çıkabilir. Tabi bu yükselen yengeçleri için oradaki gezegenlerin olumlu açı alanları için geçerli bir durum yoksa yengeçler bu durumu tamamen üzerine alıp da Bitcoin deryasına girip üzerine bir boş, bir bardak su içmesinler. Yani dikkatte edin yani. Bunun için tabi mücadele vermeniz gerekiyor. O alan tabii ki siz ciddi anlamda da strese boğacaktır. Şimdi değerli dostlar, değerli arkadaşlar, işte dediğimiz gibi ay dediğimiz çabucak geçi veriyor ve çabucak geçtiği için de ne oluyor? Hemen geldik 21 Mayıs'a, 22 Mayıs'a, 23 Mayıs tarihlerine Mars Aslan Burcu'ndan Plüton Kovay'a karşılık yaparken Jüpiter'in de Boğa Burcu'nda bunları tekrar yapması sizin arkadaşlık, sosyallik gruplar, kulüpler, çeşitli derneklerle olan bağlantılarınızda sorunlar ve problemler çıkarabileceğini gösteriyor. Yani ne demek hocam? Sosyallikle ilgili konular. E zaten ben çok sosyal değilim. Evet gidiyoruz ama yalnızlığı daha çok seviyorum da diyebilirsiniz. Ve zaten böyle de olsa yine de gittiğiniz yerlerde buna benzer durumlarla karşı karşıya kalma durumumuz olabilir. Bugünlerde tehlikeli, şiddet, kaza, kavga gibi durumlara ekstra dikkat etmenize yarar var. Evet, değerli yengeçler sizler için güzel e, bilgiler hazırladık. Ayrıca. E, Danışmanlık almak isterseniz astroarif.com'da 0543 20 444 whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Diğer burç yorumları da kanalımızda mevcut. Youtube kanalımıza abone olduğunuz için ve videomuza beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere. <gülüyor>